Arkadaşlar merhabalar bu videomda 9. Sınıf Akademisi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani üçgenlerin 6. videosu, açı kenar bağıntıların da 2. videosu. Böylelikle bu videoda açı kenar bağıntısı konusunu bitiriyoruz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. 3. özellikte kalmıştık. Bu özelliğimiz şu. ABC üçgenin içinde alınan herhangi bir D noktasında köşelere çizildiği zaman X artı Y artı Z çevreyle yarı çevre arasında olacak. Şurada küçüklük yazılmayı unutulmuş. Evet özelliğimiz şu arkadaşlar. Çevre ile yarı çevre arasında olması. Yalnız buna dikkat etmek lazım. Ee, burada kenarlar verildiğinde bir fermat noktası denilen bir şey var. üniversite bir bilgi. Ee, kenarlar verildiğinde bir sıkıntı yaşanılabiliyor. Ya, soru yanlış oluyor. İptal edilen soruda vardı. Bununla alakalı hatta e, ÖSYM'nin 10 yıl içerisinde bir sınavında iptal edilen bir sorusu da vardı. Haberiniz olsun. Çevre verilirse daha sağlıklı olur. Yoksa fermat noktası denilen bir nokta var. Buradaki nokta 120'den küçük için bir değer, 120'ye eşit için bir değer, 120'den küçük için de bir değer e, söz konusu olabiliyor. Bu da böyle ufak bir bilgi olsun sizin için. Evet uzunluk ne bu? Ne oluyormuş? Çevre ile yarı çevre arasında oluyormuş. Hatta şöyle bir bilgi daha var. E, X artı Y artı Z çevre bölü 2 ile en uzun iki kenar toplamı şeklinde oluyormuş. Yani üçgenin kenar uzunlukları biliniyorsa arkadaşlar. Tamam. Ama orada bir tehlikeli bir durum var. Onu daha detaya inmek lazım aslında ama biz yine de böyle bir şey de söylüyoruz. Böyle bir şey de var. Ee, eğer üçgenin kenar uzunlukları da belli ise en uzun iki kenar toplamından küçük olacak. Çevreden de büyük olacak arkadaşım. Tamam. Ama siz özellikle şunu bilin. Sınavda çıkarsa çevre verilir. Çevreyle yarı çevre arasında olduğunu bilin. Şu x artı y artı z. Nin. Tamam. Dördüncü özellikle bu bir nokta da iki köşeye gittiğinde x artı y A ile B artı C arasında oluyor. A'dan küçük üçgen esilinden zaten geliyor. Hani üçgen esilinde A'yı araya alacak olursak X artı Y ile X, X y arasında ya A küçüktür X artı Y olduğunu biliyoruz zaten. Hocam B artı C'den niye küçük onu da yorumlamayla söylüyoruz. Nasıl? Bu D noktasını A'yı en yakın noktada alsam bile bak Şuradaki uzunluk B'den daha küçük oluyor. Şuradaki uzunluk da C'den daha küçük oluyor. B artı C toplamından da X artı Y ne olmuş oluyor? Küçük olmuş oluyor. Yanlış şartımız D Üçgenin içinde bir noktaysa buna da dikkat et. Tamam. Hadi örnek ona bakalım. Şekilde çevresi 24 olduğuna göre A artı 1 artı C. Şuraya A demiş. B, B demiş. Buraya da C demiş. A artı B artı C çevreyle yarı çevre arasında. Çevresi 24. Yarı çevrede 24 bölü 12. 24 bölü 2'den kaç yapıyor? 12 yapıyor. 12 küçüktür A artı B artı C. O da küçüktür. 24 oldu. Kaç farklı tam sayıları vardır? 24 eksi 12 eksi 1 tane. Yani 11 tane değeri vardır dostum. Sonraki soruya bakalım. Evet kenarlar verilmiş. Daha detayına inmek lazım. Belki de bu soru yanlış olabilir. Ama e, bir de şöyle bir söylem de var. Bazı kitaplarda da geçiyor. O yüzden bunu da şöyle şey yaptık. Şu toplam yani x artı y artı z neydi arkadaşlar? x artı y artı z çevre bölü 2 ile neydi? En uzun iki kenar toplamı. Yani 12 artı 14'ten. Küçük olmak zorunda. En uzun iki kenar bu değil mi? Bak nerede vermiştik onu? Şurada söylemiştik. Evet görüyorsun x artı y artı z en uzun iki kenar toplamı şeklinde toplamından küçük olacak. Çevre, çevre bölü 2'den de büyük olacak şeklinde söylemiştik. E o zaman çevre bölü 2. Çevreye bakacak olursak şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 26. 9 daha 26. 26. 9 daha 35 yaptı. 35 bölü 2 yani 17.5 yaptı burası küçüktür. x artı y artı z o da küçüktür. Bu da 26 yaptı. Yani 18, 19, 20 şimdi e, bu 17'den küçük. Gerçi şey alabiliriz biz bunu. 18, 19 şey ya. Aslında bu 17 bunu 17 gibi düşünüp ona göre şey yapabiliriz. Hani 17'den büyük sayı 18'de başlıyor ya. buçuktan büyük sayı da 18'den başlıyor. O yüzden burada kaç tane değer olduğunu 26-17-1 şeklinde bulabiliriz. Yani kaç tane oluyor? 8 tane oluyor. Ya da 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 taneyi bu şekilde de sayabilirsin. Evet gençler 8 tane oldu. 11'in sorunun doğru cevabı. Geldik 12. soruya. Şimdi şu ikisi böyle verildiği zaman ne oluyordu? Bu ikisi de böyle verildiği zaman x artı y ne ile neyin arasındaydı? 9 ile şu ikisinin toplamı arasındaydı. 8 artı 7 arasında olacaktı. Evet bunun kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor 9 küçüktür x artı y. O da küçüktür 15 yaptı. Kaç tane oluyor? 15 eksi 9 eksi 1 tane. Yani 5 tane değer oldu. Cevabımız 5 oldu 12. soru. Geldik 5. özelliğe. Evet arkadaşlar. Şimdi burada e, bu bilgi belki şeyde de verilse iyi olurdu ama. Yani kitapta da kazanımlarda da verildiği için şimdiden verildiği için şimdiden veriyoruz. E, yardımcı elemanlar. Yani yükseklik, açı ortay ve kenar ortay arasında şöyle bir bağıntı var. Bunu bir bilgi olarak bilin. Şimdi gençler e, yükseklik yani şuradan bc'ye çizilen en kısa uzaklık dediğimiz nedir? Yüksekliktir. E, en küçüğü yükseklikse en büyüğü de bak şimdi yükseklik H gösteriliyor. Açı ortay ne ile gösteriliyor? Kenar ortay da büyük V ile gösteriliyor. E burada H, A, N, A ve V, A arasında bir sıralama yapacaksak en küçüğün H olduğunu öğrendin ya. En büyüğü de büyük harfle gösterilen hangisi? V. O şekilde aklına gelebilir. VA Araya da ne kalıyor o zaman? N, kalıyor arkadaşlar. Yani sıralamamız şu şekilde. H, A. Küçüktür. N, O da küçüktür. V, Yani yardımcı elemanlarda şöyle bir şey var. Çeşit kenar üçgende yalnız bu. Çünkü eşkenar üçgende çizilen yükseklik, açı ortak, kenar ortağı aynı oluyor. Ee, bizim bu söylediğimiz ifade çeşit kenar üçgende geçerli. Bir köşeden çizilen, mesela A köşeden çizilen... Açı ortay, kenar ortay ve yükseklik arasında bir sıralama yapacaksak en küçüğü yüksekliktir. En büyüğü de kenar ortaydır. Araya da açı ortay kalıyor. Haberin olsun. Tamam mı? Bu şekilde bir sıralama yapıyoruz arkadaşlar. Evet sıralamamız da şu şekilde. HA küçüktür. NA o da küçüktür. E, VA şeklinde oluyor. Altıncı şeye gelelim. Çeşit kenar üçgende de yükseklik açı ortay ve kenar ortay uzunluklar arasındaki sıralama açılar ve kenarlar arasındaki sıralamanın tersidir. Yani biz Hani ne, ne diyoruz? Açılarla kenarlar doğru orantılıydı ya. Burada da açılarla yardımcı elemanlar ters orantılıdır. Mesela A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısıysa o zaman e, yüksekleri sıralayacak olursak yükseklikler HA en en küçüğü aşağıdır. Düşünsene en büyük açı bu. E, en büyük açıdan çizilen yüksekliğin en küçük olduğunu şeklinde zaten kendin görebilirsin. O yüzden şu, şu cümleyi bir daha kuruyorum. Açılarla ya da kenarlarla yardımcı elemanlar ters orantılıdır. En büyük açı A açısıysa ya da e, kenar olarak en büyük A kenarıysa en küçük yüksekliğimiz A'dan çizilen yüksektir. Sonra B'den çizilen yükseklik sonra C'den çizilen yükseklik şeklinde sıralama yapılıyor. Eğer şöyle bir şey varsa elimizde A büyüktür B büyüktür C ise H A küçüktür H B küçüktür H C. aynı şey. Açı ortaylar kendi arasında da yapılabilir. Aynı şey kenar ortaylar da arasında bir sıralama bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bunlarla da ilgili böyle bir ters orantı var. Aklında bulunsun. Şekilde çizerek de kendinde görebilirsin zaten. En büyük açıdan çizilen yükseklik en küçüktür deyip o şekilde aklında kalabilir. Evet şöyle bir örnek. ABC üçgeninde B köşesine ait yükseklik 5 cm. Ee, kenar ortay 10 cm olduğuna göre B köşesine ait açı ortayın uzunluğu tam sayı olarak kaçtır diye soruluyor. Hmmmm. Şimdi ABC üçgeninde ne vermiş bize? HB'yi kaç vermişler? 5 vermişler. Kenar ortayı kaç vermişler? B köşesinden açılan kenar ortayı 10 vermişler. Bizden açı ortayın uzunluğu isteniyor. E ben şunu biliyorum. HB küçüktür. NB o da küçüktür. VB olduğunu biliyorum. En küçük yükseklik. En büyük de kenar olduğunu biliyorum. E HB'yi zaten 5 vermiş. 5 küçüktür. NB o da küçüktür. 10 olmak zorunda. Kaç farklı değer alabilir? 10-5-1 tane değer alabilir. O da kaç yapıyor? 4 tane yapıyor. Evet. Açı ortayın alabileceği değerler 4 tane olacakmış. Geldik öbürüne. Örnek 14. Yukarıdaki verilenlere göre yükseklik açı ortay ve kenar ortaylar arasındaki büyüklük. Arkadaşlar öncelikle şuna bakalım. Şimdi en büyük kenar hangisi? 14. 14'ün karşısındaki kenar en büyüktür. A açısı büyüktür. Sonra 9. 9'u gören B açısı. Sonra C açısı. Sıralaması mı var? Evet. Burada sıralama olarak kenarlarla açılar doğru orantılı ya. O zaman burada A açısı büyüktür, B açısı büyüktür, C açısını yaptık mı yaptık. Yükseklik açı ve kenar arasındaki ilişki soruluyor bize. Arkadaşlar en büyük açımız A açısıysa yükseklik en küçüğü olur. Sonra HB sonra HC olur. Aynı şeyi NA için de söyleyebiliriz. NA, NB ve NC için de söyleyebiliriz. Aynı şeyi VA için de söyleyebiliriz. VB, VC, VB ve VC şeklinde olacaktır arkadaşlar. Yalnız burada dikkat et yükseklikler kendi arasında, açı ortaylar kendi arasında, kenar ortaylar da kendi arasında sıralanır. Burada açı ortay, yükseklik ve kenar ortayı hepsini birden inceleyecek olursak da onu da aynı köşeden çizilenler ya da aynı açıdan çizilenlerle ilgili yorum yapıyoruz. Atıyorum A açısında HA'nın daha küçük olduğunu sonra NA'nın küçük olduğunu sonra en büyüğünde VA olduğunu biliyoruz ve bir önceki soruda da o şekilde yapmıştık. Evet sıralamada yani bunun 3 tane cevabı var. A küçüktür, Hb küçüktür, Hc. Sonra Nb küçüktür, Nb küçüktür, Nc. Bir de sonra da Va küçüktür, Vb küçüktür, Vc şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 7. özelliğe geldik. Şimdi çok ilginç. Ben burada bu konu anlatımında bunu yazayım mı yazmayayım mı diye düşündüm. Ya düşünürken de müfredata da baktık. Aslında bu dik üçgenden sonra işlense daha güzel olurdu. Çünkü dar açılı demek 90'dan küçük demek. Dik, e, geniş açılı demek de 90'dan büyük demek ama müfredata baktım kazanımların arasında bu da olduğu için bunu da göstermek zorundayız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben sana. Arkadaş şurası 90 derece olmuş olsaydı ne olurdu? Öncelikli olarak burası 90 derece olmuş olsaydı hocam Pisagor bağıntısı. Bir bundan sonraki konuda göreceksiniz. Gerçi bundan sonraki konuda eşlik ve benzerlik var. Eşlik ve benzerlikten sonra göreceksiniz. Pisagor bağıntısı ne diyor? 8. sınıftan hatırla. A kare eşittir B kare artı C kare diyor. Hocam A açısı eğer 90 derece olursa A kare eşittir B kare artı C kare oluyor. Bak açılarla kenarlar doğru orantılı ya yorum yapıyoruz şimdi. E o zaman hocam A açısı 90'dan küçükse ne olacak? O zaman A açısı dar açı olduğunda A kare küçüktür B kare artı C kareyi kullanacağım. Geniş açı olursa yani 90'dan büyükse ne olacak? Normalde 90 olduğunda A kare eşittir B kare artı C kare ise E o zaman 90'dan büyükse de A kare büyüktür B kare artı C kare şeklinde düşüneceğiz. Tamam. Temel mantık bu. E hocam sadece bunu mu düşüneceğiz? Hayır. Bir de üçgen eşsizliğini düşüneceksin. B artı C ile B eksi C arasında olmasını da düşünü. Ondan sonra şurada iki aya geliyor zaten. E hocam siz a kare küçüktür b kare artı c kare yazdınız. Niye? Çünkü a kare küçüktür b kare artı c kare karekök aldığınız zaman da a da b kare artı karekök içinde b kare artı c kare c kareden küçük olmuş oluyor. Tamam. Ama bence şu yorum yapın. 90 derece olduğunda a kare b kare artı c kare eşit oluyor ya. Eğer 90'dan küçük derse dar açı a kare küçüktür b kare artı c kare. Bir bunu kullanacaksın bir de bunu kullanacaksın. Burada üst sınırı bulmuş oluyorsun. Alt sınır lazım alt sınırda b c oluyor. Tabi mutlak değer içerisinde b c oluyor. O yüzden bu ifade böyle yazılıyor. Ben ezber yapmayın diye yorumla bunu size öğretmeye çalışıyorum. O yüzden dar dediğinde a kare küçüktür b kare artı c kareyi kullanacaksın. Bir de üçgen eşitsizliğini kullanacaksın. Geniş dediğinde de a kare büyüktür b kare artı c kareye bir de üçgen eşsizliğini kullanacaksın. Tamam. Burada da dik açılı üçgende de zaten a kare c kare eşittir. A kare artı b kare şeklinde söylemiş. Geniş olduğunda da zaten burada e, b kare eşittir. A kare artı c kare olduğu söylenmiş. Ama benim dediğim gibi yorum şeklinde yapmanız daha mantıklı. Mesela şuraya gelelim. Burada demiş ki burada abc açısı x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır. Hadi şurayı dar açı diyelim. Şurası unutulmuş. Dar açı olsun bakalım şurası. Tamam. Ee, siz düzeltirsiniz bazı şeyler arkadaşlar yazılırken yanlış yazılabiliyor. Kusura bakmayın. Es Ama şanslısınız. Eskiden biz bunları el yazısıyla yapıyorduk. Ya da çiziyorduk. İşte e B açısı küçük 90 dereceyse diye böyle yorum yapıyorduk. Ama şimdi bunlar size böyle dizgilenmiş halde geliyor. O anlamda da şanslısınız aslında. Evet ABC açısı dar açıysa. Bak şimdi düşün 90 derece olduğunda ne olur? 90 derece olsaydı x'in karesi 90'ın karşısındaki x'in karesi eşittir. 9'un karesi artı 12'nin karesi olacaktı. Dar açı olduğunda aradaki içerik ne olacak? Küçüktür olacak. Tamam. Bunu yazdık. E o zaman x kare küçüktür. 81 artı 144 81 artı 144 o da 225 mi yapıyor? Evet. x kare küçüktür 225 yaptı. Karekökünü alırsam x küçüktür 15 geldi. Evet. Ben burada üst sınırı buldum. Bir de alt sınır bulacağım. Alt sınırda üçgen esili. Üçgen esiliinde x nedir? 9 toplamlarıyla yani 12 artı 9 ile 12 eksi 9 arasında 3 küçüktür x küçüktür 21 çıktı. Bir de burada böyle bir eleman geldi. Şu ikisini de düşünecek olursak, hocam burada üst sınır var. Yani üst sınırımız 15. Burada üst sınır 21 ama hani hem 21'den küçük hem de 15'ten küçük. Tabii ki büyüklerde küçük olan alıyorduk. Yani 15 alacağız e alt sınırda ne oluyor burada 3 diye düşünüp cevabı bu şekilde bulabiliriz yani aralığımız 3 ile 15 arasında ama kaç tane olduğu soruluyor 15-3-1 11 tane diye söyleyebiliriz dostlar tamam mantık bu yorumunuzla yapın şuradaki gibi ezbere mezbere yapmayın yok efendim mutlak değer b-c küçüktür a o da küçüktür b kare artı c kare bu sizi biraz zora, zora sokar. Ha ileride daha kolayını yapacak mısınız? Yapacaksınız. Daha kolayını söyleyeyim mesela sana. Sen burayı 90'mış gibi düşünsen ne olur? Hocam 3-4-5'in katı. Yani 9-12-15 olur. Ha bak kolay yoldan yazıyorum şuraya. X normalde 90 derece olsaydı 15 olacaktı. Ama 90'dan küçükse küçük 15 diyeceğiz. Hocam üst sınırı buldum. alt sınır lazım. Al sınırı da farkları. diyeceksin. Aralığı tek bir hamlede bulacaksın. Yani bilgiler üst üste bindiği zaman... Özel kenarlı üçgenleri de öğrendiğin zaman bunları daha hızlı bir şekilde yapacaksın. Hiç merak etme. Tamam. Yeter ki sen o konuya gel. Dik üçgene gel. Ondan sonra hızlanacaksın. Evet geldik şuraya. 15-15 verilmiş. 8 verilmiş. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruluyor. Arkadaşlar. Şimdi genelde biz ne yapacağız? Hocam burada sadece şu üçgende üçgen eşitliği yapsak olmaz mı? Hiç soruda genişlik ya da darlık diye bir şey vermemişler. Evet olur. Tamam sıkıntı yok. Ama sana bir çöz vereyim. Sana vereceğim diyor. önemli. Açık kenar bağıntılarında ekstra bir bilgi vermişlerse eğer büyük ihtimalle karşına genişlik ya da darlık çıkacak. Bak bu dediğimi unutma. Ekstra bir bilgi ne? Hocam ekstra bir bilgi şunların işte olması. İkiz kenar üçgende taban açıları daima ama daima dardır arkadaşlar. Sebep hocam ezber yapmayalım. Çünkü sen ikiz kenar üçgende bir yükseklik sen mutlaka içeri düşmüyor mu? Evet şu içeri düştü. Aa, bu bir dik üçgen. Dik üçgende burası 90'sa diğer iki açı daima dar mıdır? Evet. Hocam burası darsa burası ne olacak? Geniş olacak. O zaman genişse genişi düşüneceğim. O zaman ne diyeceğim? Normalde 90 olsaydı bak genişi buldum ya burada. 90 olsaydı x'in karesi 8'in karesi artı 15'in karesi olacaktı. Ama 90'dan büyük olduğu için burası büyük olacak. x kare büyüktür. 64 artı 125 oldu. x kare büyüktür. 169 oldu. Değil mi? Yo 64 artı 169 mu 15'in karesi ha, 15'in karesi kaç? 225 şu 225 yapacağız. Ee, 8 15 aslında 8 15 17 üçgeni var da neyse topladığın zaman kaç yapıyor? 289 yapıyor. X de büyüktür 17 yapıyor. 289'un kare küyor. Ha, x 17'den büyük bulduk bak. X'i 17'den büyük bulduk. Yani biz burada ne bulduk? Hocam. Aralığı düşünecek olursak x 17'den büyük ki alt sınırı bulduk. Üst sınır lazım. Üst sınırda buradaki üçgende toplamları ya da direkt üçgen eşsizliği yapabilirsin. Hocam üçgen eşsizliğinden 15 artı 8 ile 15 eksi 8 arasında ya 7 küçüktür x küçüktür 23 yaptı burada. E hocam bana üst sınır lazım ya da hem bunu düşüneceğim hem de bunu düşüneceğim. Hocam bir 7'den büyük bir 17'den büyük. İkisini düşünecek olursak 17'den büyük olmak zorunda değil mi? Küçüklerde büyük olanı alıyoruz çünkü. Bir de 23'ten küçük. 23 Aralığımız o zaman bu çıkmış oldu. Yani aralığımız bu çıktı arkadaşlar. Neyse buraya sonra dönerim. X'in alabileceği kaç var, tam sayı değer vardır? Herhangi bir şekilde e, çeşit kenar falan demiyor değil mi? 23-17-1 Yani 5 tane mi yapıyor arkadaşlar? Evet. 18-19-20-21-22 değerlerini alıyor. Ya da bunu daha kısa nasıl yapabiliriz? İleride. Hocam bak burası 90'mış gibi düşünsek. 8 15 17 üç, üçgeni var. E, 90'dan büyükse 17'den büyük. Yani sen 17'den büyük dedin ya. x aralığı aralığı aldın. Bak kısa yoldan yapıyorum. Aralığa aldın. 17'den büyük demek. Alt sınırı 17 demek. Hocam üst sınır lazım. sınır sınırda 15 artı 8 dersin. Yani 17 küçüktür X küçüktür 23'ü. Direkt kolay yoldan da bu şekilde bulabilirsin. Ama burada en önemli şey ne öğrendik? Ekstra bir bilgi verildiğinde açık kenar bağıntılarında ne yapıyormuşsun? Büyük ihtimalle karşına genişlik ya da darlık gelebilir. Buna dikkat et dostum. Çok önemli. Evet geldik şu soruya. Mesela burada. Hocam bizden x isteniyor. Bak şu üçgende. Şu üçgende bakacağız o zaman. Neresi? ABX. E hocam üçgen esizliği, direkt üçgen esizliği diyebilirsin. Hatta üçgen esizliğini uygulayalım. X ile farklar arasında. Kaç ile kaç arasında? 14 ile 2 arasında. Direkt x'in aralığı bu deyip 11 tane değer mi vardır diyeceğiz. Hayır. Ekstra bir bilgi verilmiş mi? Verilmiş o zaman büyük ihtimal genişlik ya da darlıktır. E sen açı ortaylarda öğrendin. Şuradaki açı neye eşitti? 90 artı kullanmadığın açının yarısı. C açısı bölü 2 eşitti. İstersen A, A, B, B deyip oradan da işlem yapabilirsin. Aa hocam burası 90 artı C bölü 2 ise o zaman burası kesinlikle geniş. 90 olsaydı burası ne olacaktı? X'in karesi 6'nın karesi artı 8'in karesine eşit olacaktı. Ama 90'dan büyük dediği için burası büyük olmak zorunda. O zaman X kare büyüktür 100 geldi. X büyüktür 10 geldi. Hocam X büyüktür 10 var. Bir de 2 ile 14 arasında var. Burada şöyle bakacak olursak. X büyüktür 10 demek alt sınır demek değil midir? O zaman alt sınırı kaç oldu? 10 oldu. E alt sınır 10 aldıysa arkadaşlar. Burada da üst sınır. Üst sınırı da 14 olarak bulduk. X'in alabileceği en küçük tam sayı değer kaç yapıyor o zaman? 11 yapıyor arkadaşlar. Değer soruluyor. En küçük değer soruluyor. ondan büyük ya. 11 bulduk. Aralığı da bu bulduk. Ha kolay yol. Hemen kolay yola gelelim. Hocam normalde 90 olsaydı sen özel üçgen işlemiş olsaydın her zaman da özel üçgen çıkmak zorunda da değil bu arada. 6, 8, 10 derdim buraya. Bak x'in aralığı lazım bana. Bu kısa yol şimdi ki söylediğim şey. Hocam 90 olsaydı 6, 8, 10 olacaktı. Ama 90'dan büyükse 10'dan büyük. 10'dan büyük demek alt tarafa yazdım alt sınır. Hocam üst sınır lazım. üst sınırda toplamları 14. 10 ile 14'ün aralığını direkt bulabilirdin. Burada da en küçük değer nedir? 11 deyip cevabı bu şekilde hızlı bir şekilde hareket edebilirsin. Yani sen dik üçgenden sonra bu genişlik ya da darlık sorularında hızlı hareket edeceksin. Evet örnek 17'yi böylelikle bulduk. Geldik örnek 18'e. Hmm. Yukarıdaki kenar uzunlukları tam sayı olan ADE üçgenin çevresi. ADE benden şu üçgenin çevresi isteniliyor arkadaşlar. Tamam şu üçgenin çevresini bulmaya çalışacağım ben şimdi. Arkadaşlar öncelikli olarak. Şu 90'ı boşuna verdi? Hayır. Şurada bir dik üçgen var. Dik üçgende bu açı daima dardır. O zaman burası geniştir. Sen hemen burada üçgen esinliği yapmak istedin değil mi? Ama ekstra bilgi varsa genişlik ya da darlık. E hocam burası 90'mış gibi düşünsek. Şuraya bir x diyelim. x'in karesi büyüktür. 4'ün karesi artı 5'in karesi olacak. 90 olsaydı x kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi olacaktı. Ama büyük olduğu için geniş olduğu için büyük olacak. E hocam 3, 4, 5'ten 3 diyemez miyiz? Hayır. Dik kenarlarda 3'lü ve 4 olsaydı buraya 5 diyebilirdik. Dikkat et burada kısa yolu uygulayamam. Kenarlarda özel bir üçgen yok çünkü. Özel bir kenar yok. E o zaman x kare büyüktür. 16 artı 25 yaptı. x kare büyüktür. 16 artı 25 de kaç yapıyor? 41 yapıyor. O zaman x büyüktür kök 41 yapacaktır arkadaşlar. Şimdi burada kenar uzunlukları da tam sayı diyor. Burada kenar uzunlukları tam sayı dediği için şunu yorumlayabiliriz. 5 değerini alır mı? Alamaz. 6 değerini alır mı? Alamaz. 36 büyüktür 41 olmuyor. 7 değerini alır mı? Alır. Yani x en az kaç alabilir? 7, 8, diye böyle gidebilir mi? Gidebilir. Ama benden bunun tam sayı değeri isteniyor arkadaşlar. Burası nedir? 7'dir. Şimdi dikkat et. Sarı üçgende. Hocam burası geniş açıyla geniş açı ya. 2 iç açı 1 dış açı olduğundan burası bu açıdan da büyüktür. Daha geniş bir açıdır. Burası da geniştir. E şurada hocam geniş açı formülünü uygulayabilir miyiz? Hayır. Eğer DE uzunluğu belli olmuş olsaydı uygulayabilirdik arkadaşlar. Ama ama ama şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi şuradaki üçgenin kenar uzunlukları tam sayı diyor mu? Diyor. Ta, kenar uzunlukları tam sayı dediği için ve bunun çevresinin en az değerini bulmak için şuradaki kenara ben 1 verebilir miyim? Verebilirim. Çünkü Kenar uzunlukları tam sayıysa üçgenin kenar uzunluklarının ne olması lazım arkadaşlar? Tam sayı olması lazım. En az değerde burası 1'dir. E o zaman şimdi geniş açı uygulayabilir miyim? Evet. E o zaman şuraya bir y diyecek olursam. Y kare büyüktür. Birin karesi artı 7'nin karesinden dolayı 50 yaptı. Y kare büyüktür 50 yaptı. Hocam y ye yerine kaç verebilirim ben burada en küçük değer? Hocam burada 7 verirsem 49 yapıyor olmuyor. 8 verirsem oluyor. 8 değerini verebilirim. Y yerine de 8 verirsem çevre ne yapıyor o zaman? 1, 7 ve 8'in toplamı yapıyor. Amma velakin lakin. Amma ve lakin. Dikkat, dikkat, dikkat. Burada bu soruyu böyle yaparsak cevap yanlış çıkar. Niye hocam? Çünkü sarı üçgende üçgen eşitliği sağlanmıyor. Bak 8'i araya alsan. Sen kenarları 1, 7, 8 dersen. 8'i araya alırsan. 8 toplamlarıyla farklar arasında 7 artı 1 ile 7 eksi 1 arasında sağladı mı sağlamadı. O zaman ben buraya 1 veremem arkadaşlar. O zaman hocam buraya 8 değil de o zaman buraya 9 desek. Zaten 9 verirsem üçgen eski yine sağlanmıyor. O zaman ben buraya DE yerine en az kaç yazmalıyım arkadaşlar 2 yazabilirim. O zaman 2 yazarsam ki durumuna bakayım 2 yazdığımdaki durumuna bakayım. Bak neredeyse yanlış yapıyorduk. 2 yazdığımdaki durum 49 4 53 yaptı. 8 değeri sağlıyor mu? Sağlıyor. Üçgen eşitliği sağlıyor mu? 8 toplamlarıyla farkları arasında sağladı mı arkadaşlar? Sağladı. Üçgen eşitliği de sağlıyor. Her şeyde sağlıyor. O zaman çevremiz o zaman 7 artı 2 artı 8'den 17 çıkar. Çok çakal bir soru. Herkes büyük ihtimalle buraya 1 yazar. Buraya da 8 yazar. Üçgen eşitliği sağlayıp sağlamadığına bakmaz. Tabii zor bir sorumu, Zor bir soru. Ama böyle soruları da öğreneceğiz. Böyle soruları da işlem yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani sorularda da öyle... Değerler yazdığınız zaman üçgen istiliği de sağlanıyor mu sağlanmıyor mu diye bakmanız lazım. Evet örnek 18 17 yaptı. Geldik şuraya. Şimdi arkadaşlar bu sefer 60 ile 90 derece arasında vermiş. Bak şimdi dikkat dikkat. Eğer burası 60 derece olsaydı. Arkadaşım şurası 60 derece olmuş olsaydı. Hocam burası 4 4 ya. Aa ikizkenar kenar. Burası da 60 burası da 60 olur. O zaman burası kaç olur? 4 olur. Aa hocam 60 iken 4 olur. 60'tan büyük değerler için 4'ten büyük olmaz mı? Evet. X kesinlikle 4'ten büyüktür. Peki hocam şimdi burası 90 olursa ne olur? 90'dan küçük diyor burası. 4, 4. X ne olur? Pisagor bağıntısına çıkar aslında. E, X kenarlı üçgenden üçkenden 4 köklük olur. Ya da bunu beceremezsen şöyle diyebilirsin. 90 olsaydı X kare büyüktür. 4'ün karesi artı 4'ün karesi derdin. E, burada da 32 x kare büyüktür. Kaç oluyor arkadaşlar? Pardon. 90'dan küçük dediği için buranın 90'dan küçük dediği için dar aç olması lazım. 16 artı 16 32 olacak. Yani x küçüktür. 4 kök ki işte buradan da geliyor. İstersen x kenar dik üçgenden yap. Normalde dik olsaydı 4 4 4 olurdu. Ama 90'dan küçük olduğu için 4 kök olacak. Yani x'in alacağı tam sayı değerler ne olacak arkadaşlar? 4 ile 4 kök ki arasında o olacak. Yani sen 4 ile 4 kökkiyi buldun ama hocam 5 değerini alır mı? Alır. 6 değerini alır mı? Alır. 7 değerini alır mı? Alır. Alır mı? Bak bakayım. Yani 7 4 kökkiyden küçük mü? Normalde x kare 32'den küçük olacak ya. x yerine 7 yazsan 49 yapıyor. Cık, olmuyor. 6 değerini alıyor mu? Ona baksana. 36 32'den küçük mü? Değil. Yani bunu da almıyor. Bunu da almıyor. Yani normalde 5, 6, 7, 8 falan filan dememiz lazım ama 4 ile 4 kökki arasında hangi değerler var? Sadece ve sadece 5 değeri var. Bu arada 4 alabiliyor muyuz? Hayır 60'ten büyük dediği. E, burayı 60 küçük eşit demiş olsaydı o zaman 4'ü de alacaktık arkadaşlar. Buna da dikkat edin. E, X'in alabileceği tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. X sadece ve sadece 5 değerini alıyor arkadaşım. Dikkat et buna da. Bu da güzel bir soru. Evet geldik şuraya. Hmm, neresi? ABC açısı. Arkadaş şuradaki açıyı geniş açı demiş bize. Tamam. E hocam ne yapacağız? Buraya yiye, yiye mi diyelim? Hayır. Dikkat. Ne yapıyorduk burada? Eşitlik var. Eşitlik olduğunda ne yapıyorduk? Orta taban çiziyorduk. Bir önceki videonun son sorusuna dikkat et. E burada orta taban çizeceğiz. İki ihtimalimiz var. Ya buraya paralel ya da buraya paralel. Şuraya paralel daha mantıklı. Şuradan paraleli çizelim. Buradan paralel çizdiğin zaman şunlar paralelse. Hocam şunlar iki eş parçaya ayrılıyordu. Orta taban çizgisi olduğundan. Burada da 1'e 2 oran oluyordu. 12 ise burası kaç oldu? 6. E hocam sadece burada üçgen eşitliği uygulayacağız? Hayır adam sana bir bilgi vermiş. Şurası geniş açı demiş. Bu geniş açıyı da kullanacaksın. Madem burası geniş açı. E hocam burası genişse hop yöndeşlikten burası da geniş değil mi? Evet. Aynı açı bu. E hocam burası ne oldu o zaman? Dar açı oldu. Şimdi dar açı mantığını kullanacaksın. Önce üçgen eşitliğini uygulayalım tabii ki. Üçgen eşitliği x 6 artı 5 ile 6 eksi 5 arasında bir küçüktür x küçüktür 11'i bulduk. Tamam bu elimizde bulunsun. Bir de Neye bakacağız? Dar açı olmasına bakacağız. Eğer burası 90 olmuş olsaydı x kare eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi olacaktı. Ama 90'dan küçük dediği için hop küçüktür diyeceğiz. Yani x kare küçüktür. 25 artı 36 oldu. x kare küçüktür. Kaç yaptı? 40, 50, 61 mi yaptı? 61 yaptı. E o zaman burada tam sayı değer istenildiği için 7 sağlıyor. 8, 64 yapıyor. Bak 8 yaşam, 64 küçüktür 61 sağlamadı. 7 değerini sağlıyor. Yani x değeri 7, 6, 5 diye gidiyor. Böyle. Yani x küçük eşittir 7 mi bulduk? Evet. Şimdi sen x küçük eşittir 7 üst sınırı buldun. Alt sınır lazım. Alt sınırı da buradan gelecek işte. Alt sınır kaç? 1. x'in alacağı değerler kaç yapıyor o zaman? 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 değerlerini alır. Bizden ad'nin alabileceği en büyük tam sayı değer isteniyor gerçi. En büyük tam sayı değer de kaç olacaktır arkadaşlar? 7 olacaktır. Evet örnek 27 de böylelikle 7 bulduk. Ve konuyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Açık kenarı bitirdik. Bundan sonraki konu sanırım eşlik olması lazım. Eşlik benzerlik konusunun konu anlatımında. Görüşmek dileğiyle ama görüşmeden önce şunu bir daha söyleyeyim. Açık kenar bağıntılarında dikkat edin. Genişlik bu video içinde şunu söyleyebiliriz. Geniş veya dar sorun içerisinde ekstra verilmeyebilir. Ekstra bilgiler verildiğinde genişlik ya da darla. dikkat edin. Ben okulda öğretmen olsam ki olduğumda da bunu soruyorum zaten. Geniş ya da dar diye direkt demiyorum. Ekstra bir bilgi veriyorum. Mesela böyle şu açı ortaylık kullanılabilir. Nerede? Hemen şunu bir göstereyim arkadaşlar. Şu açı ortaylık kullanılabilir ya da şuradaki gibi x kenarlık kullanılabilir. Buna dikkat edin lütfen. Tamam mı gençler? Evet böylelikle. Açık kenarı bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.